neden yolun ordun, düven sürerdik, işte ilaç berlik, böyle yaptık bir şeyler işte, bugüne geldik şimdilik, çok şükür Allah'ıma bin kere, Allah'ıma şükür. Üç evladım mı? ikisi olan biri kız. işte iyi kötü bunları göz ettik. Cevur'a gittik geldik turist olarak geri geldik işte, bugünlere geldik, şükür Allah'ıma, bin kere. Yaptığımız işlerde garın doyacak bir şey olmadı, Baba doğru dürüst randımanı yok. Beren ara işte, elimizin dirliğine bu duruma geldik şükür Allah'ıma yine. Biz gıda olmaya nar da var, Allah kurtarsın cumhurasını. Daha ne edeyim şimdi? Öküzlerle çift sürdün mü Hüseyin amcacığım? Çok. Düvende sürdüm. Beygerle düven sürdüm. Öküzüle de düven sürdüm. Çoğu işler işledik onlarla helenle. Rezilliğimiz boynumuzdan açtı o günün bir Yine gün beynükü. Beynin hepsinden iyi. Neden iyi? O zaman gozuya gidiliyordu bir alay. İrezel oluyordun. Yat yadıng orlarda, ısçakta, soğukta, içinde soğukta goza topluyordun. Çapıya gidiyordun. Şimdi ne var? İşte arabayla geldiniz bura. Saniyede. Yok bir şey. Allah'ıma bin kere şükür. Nar işte böyle geçirdik. Askerliğini nerede yaptın Hüseyin amca? Bir E askerliğimi Büyük Çekmece'de yaptım, acamalığımı, ondan kere Kırklı eline, Kırklı elinden İdrin'e Lala Bajı'ya Hudud'a hududu bekleyerek gittik Oradan gerisini geri bir ay durduktan kere, Yüzbaşı geri aldı İdrin'e Karşı Zong'un diye Cime bir görev kartı verdiler İzbat bir şey karışmıyordu bana Paskaliyi de öyle bitirdim Geldim Allah'ın izniyle Nazlı teyzemi nerede gördün? Nasıl evlendiniz? Köyümüz buraya Mahallamız sayılır Komşu kızı mı? Yok komşu sayılmaz da yine de nispeten Komşu da köylünüz tarafında O bak Köl dediğim şey de şu Bak Harp yapıldı hindi ya, onun üstünde evleri yakın yani mahalle çocuğu sayıyımlar işte. Böyle bir yere geldik evlendik gittik işte bu duruma geldik biz şükür. neyle getirdin Nazlı teyzemi? <gülüyor> Kaçırdım onu ben. <gülüyor> e hiç söylemiyorum Hüseyin amca. Onu nasıl yengar ya? E tabii çok sevmişim kaçırmışım. <gülüyor> çok sevmişim demek ki Nazlı teyzeme. Allah'ın tezellesi o da öyle. Allah ya anlattın garip bir şey kolay kolay olmaz. Allah'a inanacaksın ki öyle olur. Vermediler mi sana? Vermediler de mi kaçırdın? Ben büyüdüm canım. Ben ondan onlar büyüdüm. Vermediler değil. İstetme de yok, bir şey yok, ya işte karar aldık, götüreyim götür, işte durum bu, bizim kafa öyle aldı, öyle götürdü, o da nasip olmuş oldu gitti, bugüne geldik, Allah bin kere şükür. Annesiyle babasıyla iyisiniz değil mi, barıştınız yani sonra, küs kaldınız mı? ipi küstük canım da yine sonradan barıştırdı tabi ya sen hazır <gülüyor> kaçırsın da <be. gülüyor> Allah'a şükür ya araya girenler oldu işte iyi kötü barıştırdı oldu gittik bugüne geldik Babahçe uğraşıyor musun hala Hüseyin amca Ura uğraşsak da canımız, takatımız yok hani. Randıman olmuyor 5-10 yani kuruş verip işledeyim diyoruz. İşte, takırdamak maksadımız. Beren takır diye uğraşıyoruz. Yoksa karını doyuracak gibi çalışma yok bizler de gari. İşte yokuşta çıkıp gelip belip bir külük geldi. Dünyanın gide bu. Nasıl geçiyor zamanınız şimdi? iyi Allah'a şükür, hendilik iyi ya şükür Allah'ıma bin kere ben memnunum bu yaşta durur, durumumdan memnunum memnunum şu hepsini siz de görüyorsunuz televizyonlarda kimisinin kolundan tutup da götürüyorlar tuvalete bir şeyler oluyor. bunlara bakınca Allah'ıma bin kere şükür ne var bizde? çok şükür iyisin dedik bizim kötülük Yerimizde yok. Bu duruma göre. Allah'ıma şükür. Hacıya gittiniz mi Hüseyin amca? Hayır. O gücümüz yok. O güç yok. Neden yok? Ne dedim bak. Baştan beri hep ilaç berlik. Karnım doyacak bir çiğit yok. E senin oruyu ben iki buçuk üç başladık. başladım. Çiğit Şimdi çiğitin dönümü kaç para? E, Hesap et. E, o gündür bugündür Birinden beygir al, birinden öküz al. Borcunu da o yanına geç, bu yanına geç derken. Işte. Bu evleri aldık, bak. Cavur'dan ben kez geldiğimde, turist döndüm, geldim, gittim Cavur'a işte. Bu evleri becerledik. Allah'a şükür üç tane çocuk var, onlara verdik. İşte başardığımız bu kadar bizim. Biz fazla... Evlatların nerede Şeyh'in amca? İkisi denizde. Oğlanın birininle kız çocuğu denizde. Biri köşte. Fotoğrafçı. Gelirler mi yanımıza? Torunlar, çocuklar. Biri yanımda benim. Burada okuyor. Küçüğü olanı burada okuyor. Çaldaki Anadolu Lisesi'ni kazandığı için 4 senelik. Bu sene bitecek. Yani sakat da açık. Doğumda sakatlanmış. Onun şu burada. Bizim yanımızda duruyor. Şimdi kız çocuğu, kocasın vasıbeci o denizde, kocaman köşte, çoluğu çocuğu orada, evi yurdu orada, durum bu. Halinizi hatrınızı sorarlar değil mi? E, o hindi bu meslek, tadil mesleği olduğu için bayramlarda da gelebilir. Başka zaman, lazım zaman gelsin burası. İşini bırakıp buraya geldim. Bu iş Tadil günün işi. Mesnebu'nu götürmüş zamanında. Yemem de öyle değil. Afedersin. Açıcık bizi Avrupa yendi. Niye yendi? Avrupa'daki iş aksamasın diye bire izin veriyorlar. Çabu'cam burada düğün olsun gidilsin. Yani cuması pazarı yok bir yol. açık. O, o fırsat var. Başka türlü hep Fazla aradı bu, ta bu işler. Başlangıçtan da dedin ya, şenlik oluyordu bir şeyler. Ne şenlik şenlik minik, hindi tapurtur, altta gidiyor ha. Durum bu. Nazlı teyzem söyledi, düğünlerin düğünlerde bayağı bulunuyormuşsun yani, düğünlerin tevcizi gibiymişin, öyle mi? Ama şimdi öngürsün şu bir. İsa'ndan affedersin, bir lider takım olur ya. <gülüyor> İsa'ndan lider takımı olduğu için gençler tabii beni tapıyorlardı. Abi bizim bizim düğünü şenlendir ve senin senin arkadaşın çoğul oluyor diye. O bakımdan ben çiftten geldim mi hemen düğüne giderdim. E şenlenecek. E tabi şenlenecek de benim dediğim olurdu. Başkan oluyor yanımdan. Ya e, hadi onlara rakı şarap ayarladıysan göster derdik. İşte o şekilde. E, biz liderlik yapmış oluyorduk. Durum bu. Yani çok, çok yani afedersin. bu Dediğin hayvandan affedersin. Güneyini zor çekerim ben. E sen diyeceksin neden? Bir şey sebebinden soracak. Çifte gidiyorum ben. E bunun düğününe... Sen düğüne yetişeceksin. O arkadaşlar düğününe şenlendirmeyecek. İkincinin düğüne gelmem lazım. Aa, çal çalgının başına gelmen lazım orada. E o, o zaman... Yetişemediği zaman tabi haliyle o öküzden istiratı yok, birşeysi yok, ikinin çifti sürgaldırımla köve gel, o düğüne git. Sebebi benim, ben değil, benim. Hani diyeceğim durum böyle, bunları hep düşünüyorum şimdi de gönülüyorum bak. Yani o öküzden o balı nerede vereceğim ben diye. Yani benim başka türlü hareketim kötü niyetli olarak değil, içimden gelmiyor. O kötülük içimden gelmiyor ki ağlayıyorum bak gönlüklüm yani. Neden? O hüküden hakkını, beygirin hakkını ne demeyeceğim ben diye aklıma geliyor. Yapmakta zorundasın. E, e söz verdim ya. Bir de gencin niye? Genç olmasam araman onu var. E şimdi elinde günü bana ne deyiverin. Ama o zaman öyle demeyelim, kaldırmalı gelip şeylendireceğiz diye çalışıyorduk işte durum bu çok uzun sürüyor evlilikler şimdi Hüseyin tabii, amca tabi tabi tabi şimdi değil pardon eskiden o, o zaman öyleydi o zaman, o zaman ki durumda şimdi bir durum yok ben iyi biliyorum bir, benim bir sadıcım vardı bir gün bir yerde kan oluyor Osman fistan giydirirdi. Sadece la içeri koy Yani karla öyle olmazsa içeride oynuyordu. Erkekkanamanızla oynanırdı. Herkes herkes herkes bir. Şimdi herkes bir. diye oynatmıyorlardı içeri girerdi. baktı. arkadaşlara vadovara baktık. Sadece güver koydular. Bir kadın var, birinin en şanlı. ablası var. Ablası dediysem de görümcesi solcu bunu. Kapının yarı var, oradan bakıyoruz. Genç, ufacık da ya. 10-12, 15 yaşında bir şey. Gelip gelip oraya geriliyor karının biri. Soluğumuzu mu duyuyor, neyi diyemem. Bir iki sefer, çekil oradan küsürledim, dinlemedim. Çak vardı evde kapının geriinde öyle kapdırıladım onun sonra. çekil oradan dedim. Ani erkek var orada dediler bir daha uğraşma. <gülüyor> Nerede bulacaksamız fırladık da kövden dışarı. Arada bu sardısı mı ne ne yok. Az Yaman değilmiş ama var sevdam. <gülüyor> hep, hep böyle durumlar yaptık işte. Allah taksadetimizi affetsin. Allah'a şükür şimdi ne var? Yalnız o günün gençleri de öyle usluydu. Hindin iki gençler de hindi uslu. Neden uslu? Para çok. O kadar hindi ben bakıyorum. Biz civarı, birinci civarası, beş tane birbirine ekliyordum ben. Birinci civarası, boşaldığım için ucu ucu ucu Beş tane içiyordum. İşte bu duruma geldim. <gülüyor> Bak, bu duruma geldim şimdi. Soruk yetmiyor. Pişman mısın içtiğine? Nakda da ama mecburluk var, çaresiz delikanlık öyleydi. Ehinde bakıyorum ben gayfanımuna sab sar sararıyor, abab ağarıyor, ciğer gitti, altı lira. İçmiyorsun değil mi şimdi? E doktoru şükür bekliyor dedi. Orada payamdan almalı şükür va dedi. <gülüyor> Niye doktoru götürdü? Orada ciğer çekmemiş şey dedi. E, i̇çmeyin mi diye içiyordum. Bıraktım ama bırakmadım sayılır. Neyse iş iç bakalım. içersen orada poyamlağın altı diyorlar. Atala dedeler söz diye. Doktor da öyle dedi. Orada bir çukur baba bekliyesini poyamlağın altında. dedi. Benim bırakmam değil yine ha. O doktor mutlaka bana bir ilaç verdi. O ilaç benim şimdi yanı başımda ciğereçen insanın. İşte ciğaranın kokusunu öyle duymuyor ben. Ama şimdi... ...adam alıyor, ilaç alıyor diyor, bir şeyler alıyor diyor, onu bıraktıracaksın diye bırakamıyor. Bende o yok. Duymuyor kuzardan burnu. Yanı başında kayfaya oturuyor adam çekiyor ciğeri. hiç. Bana tesili yok. Ama benim değil. İşte doktorun verdiği hap mutlaka beni bir şeyden tıkrındırdı, değil ki. O bıraktırdı, yoksa benim bırakacağım değildi o. Böyle beş tane birbirine eklensin de o bırakılım o. Ne kadar atla, atla. <gülüyor> Aşağıdan gelen guzağlı gelin Topla zülü de toz olur gelin, de toz olur gelin Topca zülü öfünü de tozu olur gelin, de tozu olur gelin Olur olmazlara sözü olur gelin Gel gelin elmanı, danağılar olsun, danağılar olsun Al gelin elmanı, dağlılar olsun, dağlılar olsun. Sen gibi özeller de sararsın solsun, da sararsın solsun. Sen gibi özeller sararsın solsun, da sararsın solsun. Ayrılır mı sevri de kavak dalından İstenir mi suya da gelen gilinden de yarım o kızdan İstenir mi eküle de gelen gilinden de canım o kızdan Kız bilmezse gilinde bilsin halimden Derdime yanacak da yar bulamadım da kız bulamadım Hasretimi çekecek yar bulamadım da kız bulamadım Aşağıdan gelen geline benzer saçları lafonda teline benzerde teline benzer, benzer. boyun aposuna kurbağa olduğum çimen bahçenin de gülüne benzerde malına benzer enzer aşağıma lanında gülüne benzerde canına benzer enzer <gülüyor> tamam mı? Sen ne yapacaksın? Tamam. <gülüyor> <Değer çekerim> <gülüyor> ya. <gülüyor> teyze mi de söylüyor muydu? Kuyunun başına vurmuş gazanı. İnce beli üstüne ede vermiş düzeni de gelin düzeni Hilal karşı üstüne de vermiş düzeni de gelin düzeni Kime sevmezmiş de böyle de güzeli Kimden sevmezmiş de böyle de güzeli Sevmeyene Allah da kulum demesin de kulum demesin Sevmeyene Mevran da kulum demesin de kulum demesin şey yapma Hüseyin amca. Tamamdır. Yeter yani bizim için. Sen yorulduysan, nefesini alamadıysan için. Aç la be ma ke be. Boynuğoz la ya her. be sulara adı sular aında bağlar adı ben o da kızından aşkı ön üç günügüce güzelliği ağlar doğum 73 yaşın 73 yaşında oluyoryan bir dakika dakikadan sonra Başlayabilirsin Cinnazır'da? Yaşın mı? Yaşım 73. 7 yaşında kaldım. kaldım. iki kardeş kaldık. Benden dört yaş bir, bir de kız kardeşim bu ben Babam babasından bir buçuk yaşında kalmış. Eskerde kalmış babası. Fakirdik, şeydi İşte çapa, koza, şu derken. Anam yoktan gel, babam iki sonra bir ana buldu geldi. Çiçen'le. Bizim kızı hemen dayısının oğluna şehir verdiler. Onu iyi verip çıkardılar. On üç, on dört yaşında. E ben elinde kaldım. Ne ne diyeyim, sevmiyor. Büyordu, hücudu, buydu derken. Ben de 15 yaşındaydım. 10 on bir buçuk sene nişana durdum. 15 beş yaşındaydım buraya geldiğimde. Onda tabii sığılmadı onun yanında. Durulmadı derken. Buna kaçma, ve Bunu kaçırma, yediver derken ortaydı biz. <gülüyor> Kaçtık. E geldim buraya. E, burada da ilaç beri satı yokluğu, kıtlık satı Ha bakalım ilaç Berlin içinde. E, benim 58'de geldim, 59'un Ağustos'unda çocuk dünyaya geldi, büyüğü oğlum, bakanım çekeni rezillik çekin, yokluk, kıtlık derken, böyle de işte bak, yıkıyoruz, harman kaldırıyoruz, yaşakları harman sarıyoruz, çek bakalım köye çek, hararları sar bakalım buraya çek, yolla bir yolla daha şu şu, böyle böyle çektik, Sonra sonra. Ee, Togba derler, çanta, onu dokuya dokuya, kırk sene on dokudum, böyle. Bunun arası vardı, ya da. onları üç ay yüzümcülükle, gündeler üzüm döş ediyor, ayaklarımıza çöke çöke. Ondan kere, böyle böyle derken, he, e, tu, arkasından kız oldu, arkasından bir daha oğlun oldu. E, bu bir İsviçre'ye gitti, geldi tutunamadı, öyle oldu gitti derken, işte kızım yokluk, kıtlık böyle çekerken, çekerken çok şükür, 58'den beri kaçmadan, göçmeden çektik, olduk, geçiniyoruz. <gülüyor> Böyle, işte bir şeyimiz. Böyle, başka bir şeyimiz, işte bir aylık. E, hele bir şeye yazıldıydı bak, oraya çiftçilikten. Bir aylığımız var, bağımız tarlamız bu yok, yok değil. Bu ançalakırda, daha da bir şey yok, pilitlik, şu şu. İlaca yarayacak yağımız yok. Diyrediyoruz, dört diyorum orada bir yerimiz var. İşte oraya yaz, başına gidip geliyoruz. Kakanın kopanın ayrı yok, soğuk vuruyoruz, kolu vuruyor derken Böyle hayatımız anam. Şimdi nasıl geçti geçiyor zaman Hüseyin amcamla? Hüseyin amcamla bazı dövüşüyoruz, bazı barışıyoruz. Anlaşamayız bazı, bazı barışıyoruz. İyi, oluyoruz. <gülüyor> Çocuklarımız var, gelip gidiyorlar çok çok Her Cuma günü arıyorlar. Kızım var çok ara çok gelip gidiyor. Neden? Onlar mahsebeci, kocası emekli oldu. Oğlu yetişti, eline yapıştığından. Onlar bir gelip gidiyor. Küçük oğlum çalışıyor. Kocaman olan oradan şey de derken yani arıyorlar. Allah'a şükür evlatlarımız da çok iyi. Allah'ıma şükür arıyorlar. Hatırmızı soruyorlar. Öyle oluyoruz işte. İyiyiz, geçincememiz iyi. Sesi çok güzel Hüseyin amcam. Sana da söylüyor muydu gençliğinde Türküler? Yani tabi biz karşımdan görüşmeden diyen gibi çiftekitiyeler de bağır, çığır ya da söylüyordu. Ondan gün düğünlerde bağır, sesi da. Böyle evde kendi başımıza öyle türkü söyleyip de. Onu öyle vakti yok diyor <gülüyor> <gülüyor> İdare eden şeyden, böyle işte, iyi oluyor şükür. Eski adet olarak Akkent'de, yani bir Akkent dediğimiz zaman neler söyleyebilirsin burada düğünlerde, neler yapılır? <gülüyor> düğünlerde işte, şey, üç gün evelden bir hafta evelden neyse, yetmekler oluyordu yukala. Çalıyor, Demirhan çalıya Demirhane çalıya gidiyorlardı, odun geliyordu, tüpak atıyorlardı, bir şeyler oluyordu, duvarlar dikiliyordu. Derken düğün oluyor da kına oluyordu. O Oy, kadın arasında. Verken hiç göymüyordu o zamanla. Derken eline kına yakışıyor. Şey derken atam indirilen ya da başıçıgalarda düzülüyordu. <gülüyor> Bir üçete da arkasına yayılıyordu yere üstüne, Yeşeklere eş yasarlıyordu yorgan döşek. Böyle gezdilerdi köyün içinde. Düğünler böyle oluyordu. E, sonra sonra şeyse böyle neyse varsa serilirdi. urkanlar gerdirilirdi. Böyle böyle işte oluyor diyordu, şenlikli oluyordu. E şimdi pırtı bir hafta, on Burada diyor Orada bir para dolu gidiyor. İşte öyle gari, <gülüyor> eskinlikten de öyleydi. Eskinlikten de çok şenliydi tabii. Teflerle oynarlarmış, Hı? maniler söylenmiş bayanlar var mı öyle bildiğin bir yazı? Hiç benim yankel ben mi etmedim öyle bilmem. Oynadım da yalnız tef çalmazdım. <gülüyor> yalnız oynamasından oynadım, tef çalmayı bilmezdim. Böyle böyle burada bir iki çalanlarmış, sonra bir geldi. Her menye ne dale onu geçtirli adil de, onda oyun alatta, böyle oluyordu. Yani böyle hep çalışayım el olmadı, <gülüyor> onu etmedim. Böyle işte oturuyordum. Niçin? Şey. Ne söylemek istersin? Şimdi mesela uzun zamandır evlisin. Ee, şimdiki gençlere neler söylemek istersin? Böyle uzun ömürlü evlilikler için uzun ömürlü uzun ömürlü evlilikler için iyi anlaşacaksın birbirinle tanışacaksın, anlaşacaksın o senin anlayacak, olacak, o senin hakkın olacak. E o, o seni o anlaşmıyor, o alıp gidecek olacak? Öteki bir sen filan gibi den çıkacaksın, çıkmış işte. Kiminle geçene biliyorum dostu. Niye <gülüyor> den O gibi aramadık, yetmedik. Tüm işler kendimizin içinde oldu. Olduk. İndirmekinden, kahır çekeceksin canım, kahır çekmeyince olmuyor ki. Biz çektik, çapasına da gittik, kozasına gittik, tövbada dokuduk, de gittik. Bahimle işledik kaç sene, otuz sene bahimle işledik. E çalıştık çapada, çok şükür bu hale geldik.